Değerli öğrencilerim merhabalar. Yeni bir soruyla birlikteyiz. Bakalım neler yapacağız. Şimdi DB köşegen ve bu bir kareymiş. Şuradaki oranı kullanalım. DEB'nin e 7 katıymış dostlarım. O halde şuraya biz bir k dersek DE bu adamın 7 katı olacak dostlarım. 7k. Şimdi bunu 7K'yı yazmadan önce şekil karışmasın diye şunu yapmak istiyorum. Bu klasik kare sorustur dostlar. Böyle bir köşegen çizildiğinde biz hemen deriz ki kardeşim ikinci köşegeni de sen çiz. Yani şuradan tuttuğum karenin ikinci köşegenini de ben çizdim arkadaşlar. Ve biliyorum ki karede köşegenler dik kesişiyor. Buraya 90'ı yapıştırdım bakın artık bizim teta dediğimiz açı bir dik üçgenin içine girdi. Başka ne biliyorum karede köşegenler birbirini ortalıyordu. Şimdi bu toplam 8k'ydı ya o halde 4k 4k ortaladı. Buraya 4k yazıyorum. Şuraya mecbur 3k kalıyor çünkü k'sı burada ve yine biliyorum ki arkadaşlarım şöyle kalemi tekrar alayım yanlış bir tuşa tıkladık. Ve yine biliyorum ki karede köşegenler eşit. Yani burası da 4k. Şuranın da 4K olduğunu biliyorum. Ve bakın şu üçgende 3, 4, 5 üçgeni olduğunu yakaladım. Buranın da 5K olduğunu söyledim. Artık bana nesini soruyor? Sinüs tetayı. Yani karşısı bölü hipotenüsünü soruyor arkadaşlarım. Cevabım 4 bölü 5'tir. Yani Ceyhan Şıkkı doğru cevaptır dedim. Hadi öptüm sizi. Görüşürüz gobeller.